hayvanın birleşiminden canlı doğabilir mi? Siz hiç merak ettiniz mi? Biz sizin yerinize merak ettik. Farklı cinselin birleşerek ortaya bir yavru çıkarmalarına biyolojik olarak bir engel vardır. Bunun birincisi spermin yumurtayı bulabilmesidir. Yani yolunu kaybettiyse demek ki. Spermler gözleri olmamalarına takip edecekleri güzergahı gösteren de bir sistem bulunmamasına rağmen şaşırmadan yollarına devam edebilirler. Vay sperma. En önde giden de yumurtaya ilk ulaşan sperm oluyor. Tabi orada büyük bir rekabet var. Koşuyorlar, koşuyorlar. İnsan sperm'i sadece yumurtasını tanır ve birleşme işlemini sadece onunla yapar. İkinci sebepse İki farklı cinsin, DNA'sının birbirinden tamamen farklı olmasıdır. Aynı cinste dişi ve erkeğin DNA'ları bir permuar kapattığınızda dişler nasıl karşılıklı olarak birbirleriyle eşleşiyorlarsa o şekilde uyumlu olarak birleşirler. İnsanlarda 23 çift kromozom vardır. Örneğin, 15 veya daha farklı sayıda kromozoma sahip hayvanla döllendiğinde meydana gelen orantısızlıktan ortaya çıkabilecek hücreler anormal bir yapıda olurlar ve gelişimine bile başlayamazlar. Şempanze ile insanın genetik yapıları %99 aynı olduğuna ve teorilere göre milyarlarca yıl evvelki ataları aynı olduğuna göre onlar arasında bir uyum sağlanması gerekmez mi? diye düşünebilirsiniz. Sağlanması gerekmez mi? Tuba. Gerekir, gerekmeli, olmalı. Bilim insanlarına göre bu %99 benzerlik sadece proteinlerin mukayesesinden ortaya çıkıyor. Yoksa DNA dizilişinin uyumu anlamına gelmiyor. Zaten maymundan gelmedik arkadaşlar. İnsan sağlığı için DNA haritasını çıkarmada son aşamaya gelinmiştir. Ama bu tüm bilgiler tekrar insan sağlığı için tıp alanında kullanılacaktır. Yani ileride, mitolojide olduğu gibi insan başlı, hayvan vücudu veya tersi yaratıklar ortada dolaşmayacak. Sakın korkmayın. Buna en azından ahlaki bakımdan toplumun baskısı müsaade etmeyecektir. Madem iki ayrı cinsin birleşmesinden yavru olmuyor, o halde atla eşek birleşince nasıl katır doğabiliyor diye düşünebilirsiniz. Bir kere bu istisnai bir durum. Ve atla eşeğin DNA yapıları insan ve diğer hayvanlar arasındakilere hiç benzemiyor. Yani onlarınki birbirine göre daha benzer. Bunda bile sonuç üreme açısından sağlıklı olmuyor. Katır'ın annesi olan at, babası ise eşektir. Katır hangi birine üzülsün, hangi birine sevinsin? Bu durumda Katır eşioğlu eşek mi oluyor? <gülüyor> eşioğlu Katır oluyor. Eşioğlu Katır. Katırlar erkek veya dişi olabilirler ama doğuştan kısırdırlar. Maalesef çocukları olmuyor. Ama üzülmeyin, çok ender de olsa bazı dişi katırların doğum yaptıkları görülmüştür. Ama erkekleri kesinlikle kısırdır. Kısır olması değil şeymiş gibi oldu bu. <gülüyor> bu nedenle katır elde etmek için her seferinde ata ve eşeğe ihtiyaç vardır. Katırlar kuvvetli, dayanıklı ve kanaatkardırlar. Biraz suçsuz ve inatçı olmalarının nedeni bu özel durumları olabilir. Onları biraz anlayışla karşılayın. Ne de olsa babaları bir eşekti.